herkese selam bugün 2 çağırı içerisinde bulduğumuz lootlarla win almaya çalışacağız Birimiz başlıyor başladı hadi 1 dakika başladı topla topla topla botçuk sende ilgilenem botçuk sen de sende ilgilenemem acilen loot gerekiyor kaç? 38 saniyemiz kaldı Tandas Sky var orada. Aynen, Sky değil, M4 varmış. Hızlıca yukarı çıkalım. 30 saniyemiz kaldı şu anda. 30 saniye, 30 saniye SKC alalım. Alalım o SKS 18, 15 saniye. ben lan, lan duvara geçemedim. Türemiz bitti. Bitti şu anda. Türemiz bitmiştir. çıka dipçiği de aldık. <Gülüyor> yapmayın. <Gülüyor> yapmayın. <Gülüyor> Tur şeke kadar yapmayın. otomatik otomatik topamayı kapatalım şimdi ne yapacağız marketten bak bunu atacağız mesela bunu atacağız içeceğimizi içeceğiz hareketlilik var mı burada yok var ben fazla harcamayım ben evet, Öldür şimdi senderimizi idarede kullanalım şimdi misliğine e doğru kayalım biz altı pek kimse çıkmaz bence gronusan çıkabilir belki bir takım oradan gelen olabilir ve blomsterden yani %100 misliğinin tokisi neden vardır Direkt sağdan gideyim <Gülüyor> lan bot bot kilimizi çaldı hırsızı ya hırsızı lan bu bot değildi arkamdaki vurdum kişi bot değildi. Arkadan başkasın. Gireyim mi arkadaşım arkadaşı? Gülben içerisinde adam var orada. Ya biraz da 762 topasıydık iyi olur diye. O içeceğimizi içelim. çaldı. Direkt ikinci çalıyorlar ha. İkinciye. Hadi bakalım, sen misin benim killimi çalan? PKSL son olma ermi. bir açıktan daha oynadım koldan oynarsak belki onun açısına çıkabilir miyiz yok altta kalıyor adam altta kalıyor Ağ gözü bosak. <gülüyor> scope'tan bak giriyor ya. Allah aşkına scope'tan bakı giriyor. Bak bak. O saniyede Skop bak giriyor ya. Çok değişik ya. Hocam <gülüyor> Skop bug'ta. Şimdi bunlar neredeyse şu anda. challenge'ımız güzel gidiyor şu anda. İyi malzemeleri toplayabildik bir dakika içerisinde. Çimlerde birisi dur İstini gördüm. <Gülüyor> Olmadı ya. Direkt de agent başlattık. Acayiden konuşamadık. Alalım DP'mizi biz. Her yerden çıkıyor. Ne yapam diip oynayam sadece ya. 15 saniye var. Şey kask mask bulamadım ya. Şurada bitti. Şurada bitti. Şurası şey yapma zamanı. Otomatik topamayı kapatma zamanı. Buradaki kaçanı da Bunlar dışında başka yaz gibi. merak orada orda pompalıyı kime sıktı kime sıktı yoksa yanında bot mu vardı bot'a mı sıktı <gülüyor> anketem beni gördü yolcudur abbas bağlasa durmaz Misale kaç Haydi bakalım. Mehmet, Mehmet. isim güzelmiş Mehmet. Bakalım. Arkalarına bilir miyiz? Ya da evet, arkamızda kontrol etmekte fayda var. Toki'den sıktım. sandı ne yaptı? O duvar arkasına geçti Lan Toki'deki bana bomba fırlım, bomba fırlat. <gülüyor> ya fazla mermi harcamak istemiyorum. Mermime yazık. Sen ne ya sen ne yapıyorsun? 40 adet vermiş kaldı ya. Bilmem Toki'deki aşağı mı inmiştir? İlk ihtimalle. Rob'a gitmiştir. İlk işim gördün mü? bir şey var biliyor musunuz Kobe? kobeyi bilmeyen yoktur ya sallıyor vuran bomba, bombayı almaya çalışıyor tutuyor tutuyor tutuyor tutuyor fırlatıyor Ondan sonra tutuyor tutuyor tutuyor buraya fırlatıyor ama kapıyı kapatsaydı olsa şimdi Oy oy Yapma, gözünü sevin. Yapma. Lan dur. Karpu içmemem lazım bu zirada Bizim için sakıncalı. Kullanacağım. benim yakınıma gelmedi sürece sıkmayın bence veya açıkta olmadığı sürece alanda büyükmüş ya o 24 var mı Beş bir tanesinde tadı bana geliyor Güzel, güzel güzel Oo, üç kişi kaldı son. Bir 47 memin var, bir 26 var. Bir tanesi altında, bir tanesi de uzaklarda. Sıkmayacağım onu Yakın mesafe gelmedi sürece sıkmayacağım ona. Geçsin. Kesin kesin sıkmayacağım. kan kayta mal kan Bu kişisin. Bekteceğim seni. Uzağa verirse direkt hatta kaçarım hemen. Uzağı versin alanı. Sonra biz alanı adamı bekleriz. Bir köşe alanı versin. mikrofon var mı? Sesim geliyor mu? Mikrofon belki sesi geliyordur Aa taktik yapalım ya. sonralarını kapatacak şimdi 10 sensin sonraları bana doğru kapatacak <gülüyor> Adam. Kral cana bak ya. Kıl mı ama kıl aldık. Bak. Bakalım. Ne kadar hasar vermişiz. 2144. 2000'e düştü. 2000 e düş. hasar. İyi. Bayağı iyiydi. Channel 3'ümüz güzeldi ya. Biraz zorlansak da güzeldi.